Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım bugün İstanbul Esenler Otogarı'ndan Şanlıurfa doğru bir seferimiz olacak oyuncu biz mod grubunun yapmış olduğu Esenler Otogarı'ndan çıkacağız yeni turizm otobüsümüzle birlikte YKS Türkiye haritasında bulunan Şanlıurfa iline doğru hareket edeceğiz geçerken de TR Extended Map'tan da geçeceğiz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçip e, Ankara yoluna doğru düşeceğiz. Ankara üzerinden de e, Adana ve Urfa yapacağız ve seferimiz bu şekilde bitireceğiz. Yaklaşık oyun kilometresiyle 1300 kilometrelik bir sefer olacağını düşünüyorum. Oldukça uzun ve bir güzel sefer olacağını düşünüyorum. Bugün kokpit kamerasından seferimize devam edeceğiz. Bu şekilde kokpit kamerasına geçiyorum. Yine direksiyonda ben varım. Araba arabanın orijinal dashboard'unu kullanıyoruz. Çok kaliteli bir şekilde yapılmış bir e, dashboard. Evet şöyle kontağımızı çalıştırarak seferimize başlayalım. Açık olan kapımızı da kapatalım. Evet. Otobüsümüzü yine otomatik tesis olarak kullanacağım. Dörtlerimizi de açalım. Evet şu an Urfa soyun gerçek peronundan hareket ediyoruz. Arkamızda otobüs var ama hareket etmiyor herhalde. Evet. Peronlarımızı görüyorsunuz tıklım tıklım otobüs dolu. Bütün otobüsleri gerçek peronlarında koymaya çalıştık arkadaşlarımızla. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. İstanbul'da otogarımız yoktu biliyorsunuz. E, Dead Pit'in yaptığı otogarın haricinde. Gerçeğine uygun birebir şekilde yapılmış bir e, otogarımız oldu. Çok sevindirici bir bilgi tabii ki bu. Böyle park kampilerimizi açalım. Evet, yaklaşık 1300 kilometrelik bir sefer yapacağım. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz, tüp, bu oyunlar Türkiye haritasında e, birbiriyle uyumlu değil. 3 tane haritamız var Türkiye'de e, yapılan. E, TR Extended var biliyorsunuz. Birazdan içerisinden geçeceğiz. Ondan sonra Esenler Otogar modu çıktı yeni biliyorsunuz. Artı bir de y Project Türkiye olan YKS Türkiye haritası var. Maalesef bu 3 harita birbirine uyumlu değil. Kontrol haritamızdan da geçelim. Herhangi bir sorun yok. Ee, böyle olunca da tabii sadece Marmara bölgesinde sefer yapabiliyoruz. Ben bunu ufak şeylerine geçmiş oldum tabii ki bu şekilde yapark. Hani herhangi bir fix yapmadım sadece e, haritalarda birbir arasında geçiş yapacağım. ...bu şekilde hani tüm Türkiye içinde de sürmüş olacağız. Evet şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru... ...devam ediyoruz. Biliyorsunuz diğer köprülerden otobüslerin kamyonların geçmesi yasak olduğu için... ...fiyatı en yüksek olan köprüden geçeceğiz. 2000, 2021 yılında da iyice zam gelmiş köprülere yaklaşık %25 civarında bildiğim kadarıyla Köprü geçişlerinde zam var. O köprülerden geçenlere Allah yardım etsin. Altımızda dediğim gibi Urfa-Hassoy turizmin otobüsü var. Çok güzel bir mavi kaplama var, birazdan göstereceğim size. Dış mekandan da. İstanbul'da hava 30 derece. Arkadaşlar size şöyle otobüsümüzü dışarıdan göstermek istiyorum. Burdayı basma. Burfasoyun mavi kaplaması gerçekten çok şık duruyor. Evet devam ediyoruz. Şu an artık TR Xandert Map haritasındayım. Buradan, bir köprüden köprüden... Çıkışı... Ee, ...şeye doğru gitmeye çalışacağız. Nasıl söyleyeyim size? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru gideceğiz. Oradan, Kocaeli istikametine doğru gidip Ankara'ya gideceğiz. Tabii Ankara'dan yine paralel geçeceğiz. Yolumuz Urfa çünkü. Girişte şu direği devirmiş baksanıza. Havalimanı istikametine doğru. 10 kilometre doğru gidiyoruz. İlerden o çekip bir aşağıdaki köprüye geçeceğiz. Soldan devam edin. Ufak bir İstanbul'luca tur da oluyor tabi yeni turum oyla. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Bakın Ankara Stadyumu'na doğru döneceğiz. Sağ çıkacağım. İstanbul'u çok iyi bilmediğimiz için navigasyonda kurduk. İstanbul Mall, Mall of Istanbul yani güncel adıyla, gerçek adıyla. Sağda kalın ve sonra sağdan gidelim. Şimdi biraz önce buradan döndüğümüzde sağ döndüğümüzde altından geçtiğimiz ee, köprünün üzerinden geçmiş olacağız. Aynı zamanda bu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden yol. Bakın, gideceğimiz güne gel. Sol tarafında kalıyor. Biz sağa 4 döneceğiz Ankara'ya gittiğimiz için. tam bu alt taraftan geçtik. Yol bakın sağımda. Şöyle OGS, HGS HGS aralığında geçeceğiz şimdi. just Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Bu taraflara doğru yollar boştur. Sağdık. Bu fiyatlardan dolayı. Binmiyordu. Sağdan devam edin. Yine sağdan. Ankara Yavuz Sultan Selim Gerçekten de bu oynadığım Esenler Otogarı ve TL Extended Mop gerçekten harika. İstanbul tam olması gerektiği gibi yapmışlar. Karma karışık. Abi niye duruyorsunuz ya? Yürüsenize. Hareket edeceklerimiz sağ köşelü öbür araba geldi. Evet ekolojik köprüden geçiyoruz şu an. Daha önce bunun bilgisini vermiştim sizlere. Hemen karşımızda da Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Evet, sağ şehirden devam edelim deniz manzaralı. Görebilecek miyiz bakalım köprüden? Bu akşam ışıkları gerçekten çok güzel oluyordur. bariyerler var, o yüzden gö çok göremedik. Asya'ya hoş geldiniz. Yani Avrupa yakasından, Nadol yakasına şu an geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Yol hız sınırı 120 tabi ben 70-80'ne gidiyorum. Otobüsler için 100 km hız sınırı var. Artık Ankara Kocaeli Sabi Gökçen tabelalarını görmeye başladık. Anadolu yakasında olduğumuz için şerit tarafı yapılırsa yerli diyanz zamanlarda bu taraftan gideriz. Sağ tarafta da Reşadiye kaçırdım tabi, Reşadiye dinamik testleri var. Dil havası, Bursa, Kocaeli. Bayağı trafik oldu. Arka arkaya bütün arabalar geldi. Evet arkadaşlar şimdi yolculuğumuzun son 1100 km bölümünde Urfa'ya doğru hareket edeceğiz diyoruz. Şu an Kocaeli Dilovası kavşağındayım. Birazdan Ankara otobanına bağlanmış olacağım. Önce tekrar bir gişelerden geçip paramızı ödeyelim. Sağ taraftan girdiğimiz zaman, İstanbul'un Kartal tarafından, Pendik tarafından giriş oluyor. Biz Ankara istikametine gittiğimiz için... Kocaeli istikametine doğru gidiyoruz. Sağ taraftan da direkt zaman Bakın karşıda görüyorsunuz Osman Gazi Köprüsü var andim dimdirekt gittiğimiz zaman da Osman Gazi köprüsünden geçebiliyoruz Yalva Bursa tarafına gittiğimiz zaman O köprüyü kullanacağız mecburen Buradan dönüp köprüye girebiliyoruz ama bizim bir değil tabii ki. Evet bakın hani, bu üç haritayı ben şu an tek oyunda oynuyorum. Şu farklı farklı yüklü tabii ki. Hani bunların bir bir, bir arasında maalesef geçiş yok. Ee, olsa ne kadar güzel. Hani siz videoda izlerken hepsini e, tek seferde görüyormuş gibi olacak. Yani gerçekten çok farklı olacak. Ama işte uyumlu değil maalesef haritalarımız birbirine. Özellikle en son yapılan hani şimdi YKS Türkiye haritası çok güncel değil. Yıl, kaç yıl oldu yapıldı? 2 3 yıl oldu. Ama en son yapılan e, benim bildiğim işte Muhammet arkadaşımızdan yani, Muhammet Önal map, map var. Ondan sonra işte Esenler otogar haritası var. Artı eee işte, TR map var. Bunların hepsi birbirine uyumlu olsa ya da bu arkadaşlar hepsi grup olarak hani Türk olarak bir harita yapsalar e, herkes belli bir bölgeyi paylaşım güzelce yani gerçekten yani öngörüm harik olur harika yani olur. Buna burada şu videoyu izleyip de bu cümleyi deyip de buna katılmayacak bir arkadaş ben duyu bilmiyorum. Ülkemizde verdi oynamanın hani otobüs sürmenin verdiği heyecan hiçbir yerde yok bence. Yani şu... Yani geçen sene, Aralık ayında, Türkiye haritasından sonra ben gidip Avrupa'da otobüs sürmedim. Ara tır hiç sürmedim. Yani tamamen Türkiye haritasında oynuyoruz. E çünkü bizim haritamız yani. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Evet arkadaşlar, oyuncuyuz bizim mod grubunun e, önümüzdeki ay, önümüzdeki birkaç içerisinde çıkacağı, çıkaracağı iki tane daha otobüs biliyorum ben. Bunlar eski kasa Travego ve yeni kasa Travego. yaz arkadaşım ve Artin arkadaşım bunlar üzerine çalışıyorlar şu an için. 2021 yılında da otobüse devam. Bir tane muavirim olsaydı bir çay ikram şöyle arkadan. Ne güzel olurdu. Uzun yolumuz var, otobüsümüz var. Müziğimiz var, türkülerimiz var. Bir muavin eksik. Evet bundan sonra uzun yol seferleri gelecek arkadaşlar. Türkler eşliğinde. Artık yeni tura çıktı. Birkaç aydır bekliyordum zaten. Solda kalın ve sonra düz devam edin. artık uzun yolları sürekli bu şekilde devam ederiz. Düz ilerliyelim. Geç evet, Bolu'ya doğru devam ediyoruz. Önümüzde Bolu var. Bolu Ankara Otoban üzerinden Aksaray Aksaray'dan sonra Uyarı, lütfen, Ay, çok hızlı gittim düşünmüyorum 85 90'la. Ya manzara çok güzel. Uyarı, lütfen hız Evet karşıda tünel görüyorsunuz Bolu Dağ Tüneli. Karlı siste gerçekten, gerçekten acayip oluyordu ya hatırlıyorum ben. Karlı siste. Burayı bir karlı sisi denemek lazım. Sabahın seni ile Solda kalın ve sonra düz ben devam Bolu Dağ Treninden de çıktık şimdi okay. Heh, Bolu Merkez görüyorsunuz. Zaman dediğim gibi biz devam ediyoruz. %107.1'de türküler pervane oluyor. Evet görüyorsunuz yani 90 kilometre sabitledim artı 5 röter, 5 kilometre 95 olunca rotarlar yani 96 olunca rotarlar otomatikman devreye giriyor. Okay, gösterge panelinde 90 yanında bir artı 5 var onun anlamı o. Evet geride yol ayrımı. Zonguldak Bartın Yeni Çağ. İstanbul, Ankara yapmayalı bayağı olmuş ya. Şu an hani özlemişim yani bu yollarda giderken gerçekten de hani oyunda bile gerçek bayağı oldu zaten de. Bu sene daha çok Mersin yaptım sürekli. Silifke'ye. Herhalde bir 10-15 kere gitmişimdir yani. İki, haft iki haftada bir. Silifke yaptım bu sene. Normal arabayla. Bu yolda da gitmeyle bayağı oldu. Oyunda bile sürmeyeli. Uzun zaman olmuş. Genelde hep Doğu'yu gezdik, Karadeniz'i gezdik, Ankara-İstanbul yapmamıştık. Best one. Trafikte rastladığımız otobüsler biraz azaldı, bunun sebebi... Ee, otogar modundan dolayı şeyde güncellemeye gittik rakamlarda. Trafikte kargaşa olmasın diye otogar içerisinde biraz otobüs sayısını düşürdük. Tabi otomatikman bu da yolda karşımıza çıkan otobüs sayılarına da rastladı. Ee, ama o rakam benim ellerimde, elimde istediğim gibi oynayabilirim. Bundan sonraki videolarda da mecburen artıracağım. Otobüslerle sürmenin zevki. Daha iyi olan bu tabii biraz daha RL'ye yakın oldu. Sebebi şeydeki otobüs sayısı daha normale yakın yani. Trafikte. Binek araçlar daha çok karşılaştığı i̇şte tır ve otobüsler daha az çıkıyor karşınıza. Clio'yu sen iş açacağım başımıza bir dur. Sağdan gidersen kalırsın böyle. biliyoruz sağdan gitmesini. Yolun ikinci yarısına muhtemelen gece olarak gideceğiz. Herhalde Aksaray'dan sonra şu an oyun saatiyle saat 3'e denk geliyor, 3'e geliyor. Şu an Ankara'ya yaklaştık. Akıncılar, kişilerden geçiyoruz şu an. İnşallah oradan götürmüyelerim ben bakayım. İki kırık yolu daha kısa dedi, or anın yani Maraş üzerinden götürmeye çalışsa ben otobandan gidelim diye. o ufak bir şehir içine sokacak bizi. şey Ankara çevrelından dolaştırmadı. Aslında gördüm orada Konya adına tabelası vardı. Oraya gitmem gerekiyordu ama Agason'a okandık. 107.1'de türküler Sağda kalın ve sonra sağa dönün. önde de kaçırdım ya şey enteresan. Yani dinlerken kaçırdım yani. Hemen geçeceğiz herhalde. Trafiğe girdiğimize göre. Tamam Sadece öncelikle geçeceğiz. Eğer bir gün... ...bu haritalar birleşmiş olursa... ...inşallah Yağız kardeşim bize buralara... ...güzel bir açtı dedi çizer. Oturdum yer Ankara ama... Ankara içinde sahte otogar bile yok yani. İşin ilginç yanı. Bu arada yapan arkadaş sağolsun. Ankara'ya bir otogar koymayı düşünmemiş. Düşünmemiş. Allah razı olsun ne diyeceksin diyecek dönün. bir şey yok. Sağda Tutaklarını gezdik. Düz Şu an Nans stop Ankara'ya kadar geldik. Yerlerde. Dinleme testleri varsa ufak bir mola veririz. Gölbaşı. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı Böyle bir göbek yok ama, yine de yapmışlar. Kulu makas da belki vardır güzel bir dinamitesi. Oradan olmadı, her yer dinamitesi tam kavşakta. Yani varsa orada bir ufak dururuz. Mogan Gölü var mıdır sağ tarafta? Görülmüyor ama... Belki vardır, Böyle ufukta falan. Daha tepe tarla. Üzgünüm Leyla. Rötardar'ı biraz hızlı çektik. Bunu böyle yaptığım için kızıyorlar bana bazı isteyiciler ama... Ya gerçek otobüs sürmüyoruz sonuçta. Bir oyun... Hani gerçek otobüs kullanmadım. Kullansaydım herhalde bunun da nasıl kullanılacağını bilirdim ama oyunda böyle yapacak bir şey yok. Ya oyunda oluyor. Hani sonuna kadar çeksem de, ileriye doğru götürsem de aynı bir anda. Hani röterler kazanı yok bu oyunda. O yüzden patlamıyor maalesef. Evet kulu şu an geçiyoruz ama buradan herhalde dinamite hissi yok ki Gözmeğin çarpmadı. Adana, Aksaray, Şerif Koçlar tarafına devam, devam ediyoruz. <gülüyor> en azından tabeliler var ya bu gerçekten güzel. Aksaray'a bakarız. Orada da ağaç testleri vardı. Oyunda yok da. Belki o civarlarda bir şey vardır. İhtiyaç molası isteyen arkadaşlar için. 30 göre civarlarında olmamız lazım. türküler pervane oluyor. Tam koluyla Şerefli koçlar arası. Sağ bölümde. Meteorizm geçti karşıdan. Koçlara geldik. Döner kavşakta ikinci çıkışı kurdu. Şimdiki çıkışı kurdu. bir kontrol var. Biliyorsunuz şereflik açıların girişinde sağ taraftan, yani karşı yönde jandarma kontrol noktası var. Bu yolu bu sene gerçek arabaylar, dediğim ya en azından 5 kere bu 2 aylık, 3 aylık periyette gerçekten gitmişimdir. Normal arabayla bu yolda 20 bin kilometre yol yaptım. Silifki Ankara arasında. Evet, saat beş buçuk oldu. Hava hafiften kararmaya başladı görüyorsunuz. daha mola vereceğiz. Hiçbir dinleme testi yok yolda. Hani derler ya bir opet bulalım da girelim diye. Hızımızın ayarı kaçmasın. 90'ı geçmeyelim. Bu otobüslerde, yeni otobüslerde zaten 100 kilometre sınırı var. Hani, Fernbus simülatörü oynayan arkadaşlar bilirler. Türkiye'deki gerçek otobüslerde de artık hani 100 kilometre sınırı var. Otobüsler 100'ü geçmiyor. Hani Fernbus'taki uygulama Orada biliyorsunuz 101'i zor ramp aşağı yapabiliyoruz. Ee, şeyde de böyle. Hani realde de artık böyle. Türkiye'de çıkan arabalarda 100 kilometreyi ...ramp hariçinde geçemiyorlar. Evet, Aksaray'a doğru geliyoruz. Aynen. Aksaray tabelasını gördük. Azıbızı yavaşlatalım. Önümüz kırmızı ışık. Şu karşı köprüyü gördüğüm üzere burası... ...hani şu an olduğumuz yer ağaçlı kavşağı olması lazım. Ağaçlık almış. Şurada ağaçlı olması lazımdı. 107.1'de Türküler geçince Bu şekilde bir köprü olup sağa doğru dönüş var. 107.1'de Türküler pervane oluyor. Aynen böyle bir köprü var aşağısı sağa doğru dönüş. Realde. Bunu da bakalım nasıl olacak. dönüş mevcut. Biz sola döneceğiz tamam buradan radde. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Otanes kampına doğru dönüyoruz. Mercedes'in. Tam burada fabrika var şeyde. E orası da burası. Bakın Mercedes'in tır fabrikası bunu yapmışlar arkadaşlar. İhmal etmemişler. Şu karşıdaki da Hasan dağ olması lazım. Yanardağlarımızdan bir tanesi. Sonra bir petrol ofisi. Bu petrol olmazsa durmam. Şeyler arası yolda. Gel <gülüyor> akşam da oluyor ki. Arkadaşlar sağ inadan gün batımına bakın. Sağ inadan özellikle. Yani, acayip güzel bir görüntü ya yok o tarafa doğru gitmek vardı yani. ya biz doğuya doğru gittiğimiz için önümüz karanlık Evet Adana otoban ayrımına geldik Sen neydi bakışta kavşağı Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Biz tekrar otobana çıkıyoruz. Sağa dönün. Durabilir miyiz? Duramadık. Güneşe bakın ya gerçekten çok güzel. Bazı manzaralar var. Gerçekten çok güzel oluyor gün batım manzaraları. sola neye geldi Ankara Otobanı da biliyorsunuz, tamamlandı yakın zamanda Ama hani fiyatları... Bir depo katı yani. Ne, niye gitmem ki ben? Niye gideyim ki? Yani buradan sonrası, buradan Mersin'e kadar, Erdemli'ye kadar 15 lira. <gülüyor> Ankara'dan buraya kadar 150 liraydı 2020 fiyatları. Niye gideyim yani? E diğer tahta otoban gibi zaten. Yakında da şey yaparlar, kamyonlara zorunlu tutarlar. İlla buradan gideceksiniz diye. Kamyonlara, otobüslere... Yazık değil mi o insanlara ya? Yap devletle yapıyorlar mı? Ya Yapıp başka bir şey yapıp da de öyle devrediyorlar. Evet arkadaşlar, gece manzarasının tadını çıkarmaya başlıyoruz artık. Kırk geçit bir adlandırılan hem viyodiklerin hem tünellerin olduğu <gülüyor> tünellerden geçmeye başladık. Karşıda Toros Dağları'nı görüyorsunuz. Şimdi... ...Posanti'ye doğru tırmanmaya başladık. Şeker Panar'ın olduğu yerden geçtik. Artık tırmanıştayız. Gerçekte gece burası bildiğiniz kamyonlarla dolu oluyor. Bakın oru tam orası. Benziyor da yani gerçekten de. Sol boş, sol boş, soldan çıksanız ha niye bekliyorsunuz sağda? Şimdi ben sola geçsem tıkayacağım. Çok gelen yok. Baştan düzlüğe çıktık da. Ya yani şu iki tırı geçmek lazım. Karşıdaki otobüsleri de görelim. gördüm ama en soldayım. <gülüyor> giremem buraya şimdi. O şehirde kullanıyorsunuz diye. E tırlar da ortaya kullanıyor. Yani adam gidiyor 20 ile ben gidiyorum 60 la. Geçemeyim mi? Geçmeyeyim mi? Solda kalın ve sonra düz devam edin. Evet arkadaşlar şu an Mersin-Adana ayrımına geldik. Soldan devam ediyoruz. Antep-Urfa. yaht Starliner'lı. Bu otobüsler Ceziketin otobüs paketinde gelmekte. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu an YKS Ro Extended yani proje Türkiye modunu oynuyorum. Adana'dan geçiyoruz. Biliyorsunuz Adana'da otoban şehrin içinden geçiyoruz. Sağlı solu yüksek binalar var. Tam burası orasıydı. Burada biraz daha kısa normalde daha uzun. İkinci Starliner, Lüfer Turizm. Lüfer tabi Adana tarafında yok. Genelde Burs Bursa balık kesir. İstanbul Ankara. Belki de İzmir O'yunla çalışıyordur. Diğer yerlerde çok görmedim ben. Neredeyse hiç görmedim. Esenler otogarında ama 3 tane otobüsü var. Antep' e doğru gidiyoruz bu Hatay ve sonra düz devam edin Evet artık o taban bittiği bir şey tabilar mavi döndü görüyorsunuz Sağa gittitiğiimiz zaman Hatay tarafına doğru gidiyoruz önceki hata yoldayım şu anda tayolu burası gösteriyor var mı diye 16 plaka mesafesini artıralım. Çok sevmiyorum dibinden sürmeyi. Duramıyoruz çarpıyoruz küt diye. Karşı tarafta kaz çalışması var. Hani kaza aferin olmuşsam. Büyük çalışma var arasında, bayağıdır. Devam ediyor. Sonunda olsa ama... ve sonra düz devam edin. Şu an mümkün değil. Biz devam ediyoruz düz. yani. Çok kalabalık ya. Yani şerit değiştiremiyorum öyle kalabalık. Akdenizcik sen dur. Adana'ya geçtikten sonra trafik bildiğin patladı yani. Biraz sanırım Starliner'dan kaynaklı oldu. Çünkü sol şeridi bayağıdır kapattı. Arkadan gelenler de geçemedi. Sen bak şimdi o kötü ele girmeden önce orta şeride geçti. Sol taraf akmaya başladı. Otobüsçi, trafiğe tıkamışsın otobüsçi söylemiyorsun. Oyun saati olarak on buçuk oldu arkadaşlar. Gözleri yapan elinden görebilirsiniz. Oyun saatiyle saat onda başlamıştım. Yaklaşık 14 saattir. Oyun saatiyle yoldayız. Aralıksız gidiyoruz. İş mi olasız? Yorucu oluyor. İnşallah sonucuna değer yani. karşıda görünen yer muhtemelen opettir ...kazı sanırlığını aşmayalım. Hiç ediniz, bilmiyorum. Uzun yol şoförleri... ...yolculuğun bitmene doğru... ...iyice yavaşlarlar böyle. Yani yavaş yavaş sürme yavaşlarlar. Ee, ben bunun sebebini... ...araştırdım. Hani sordum hatırlamıyorum. ya üniversite döneminde. Ee, çünkü çok dikkatimi çekmiş. Mesela adam geliyor Konya'dan mesela. Ben Konya'da okudum üniversiteyi. Konya'dan geliyordum. Gör başından giriyordu adam 50 ile gitmeye başıyordu ya diyorum hani niye gitmiyor bu adam sonra sebebi şu hani yolculuk bitsin diye hız yaptıkları zaman e, dikkatli almakta ve kazalara yol açmayı ihtimal olduğu için e, yolculun son kısımlarında iyice yavaşlayarak hani sürüyorlarmış. Şimdi mesela ben de onu dikkat ettim kendimde mesela. Yolculuğunu bu ana kadar işte 70-80-90'a sürdüm. Son Antep'e geçtikten sonra... Antep'e Antep geldim, batamam Bu ayrımdan sonra baktım 96'ya falan çıkmışım yani hız olarak. Ayak ister istemez bir gaza gidiyor. Tabi bu doğru değil. O yüzden hızımıza dikkat ediyoruz. Yorgunluk önemli arkadaşlar. Yorgun yorgun. Araba sürülmemeli. Evet, birazdan... Urfa merkeze doğru, sağa doğru döneceğiz. Yine reflektör koymuşlar. Ee, arıza var. Üff, ne yaklaştın tanıtıcı. Tampon tampona gidiyorlar vallahi. Hadi şuradan kaçalım. Merkezde geldik arkadaşlar. Tabelayı gördük. Otogara doğru devam ediyoruz. Yolculuğumuzun son dakikalarında. vermiş artık Hiç şey olmuyor. Hissettirmedik kasten geçtiğimizi. Hepsi evet, karşıya doğru gideceğiz. Yani düz devam edeceğiz. Peki, abimiz, takip edelim tır abimizi. Şimdiki çıkışı kullanın. 63 plaka. Solda kalın ve sonra sola dönün. Evet otogar'a Sola dönün. Geldik arkadaşlar. Yorulduk ama değdi. Evet yorulduk ama değdi. Gerçekten dediği doğru. Bizim standart olan bu peronlarda dört nolu peronumuz var biliyorsunuz. Evet Hasso Urfa Hasso'yu Urfa'ya getirdik arkadaşlar. Arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Uzun bir yolculuk oldu. Şöyle kontağımızı yarım açalım. Neyse çalışsın. Otobüsümüzü şöyle dışarıdan gösterelim. Dörtlerimizi yakalım. Kapılarımızı da açalım. Evet. Evet arkadaşlar bu harika yolculuğun an itibariyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Urfa Hasoy Turizmiyle birlikte yaklaşık 1300 kilometrelik İstanbul'dan Urfa'ya kadar nonstop bir servis yaptık. Ee, umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Ee, bu şekilde uzun yol videoları gelecek. Kamera otomasyonu bilmeye çalıştı. Ee, gerçekten uzun ve yorucu bir yolculuktu. Ama ben çok güzel vakit geçirdim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Tekrar Türk oyuncular olarak taleplerimiz harita modlarının, modcuların birleşmesi. Ben bunu bütün videolarımda söylüyorum. Umarım bir gün beni dinleyen olur. Bu güzel arkadaşlarımız, emeklerinden herkes yararlanması için Umarım bu modların haritalarını birleştirirler. Bütün arkadaşlarımız, bütün kardeşlerimiz doyasıya oynarlar o zaman. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.